423.275'i en yakın binliğe yuvarlayın. Yuvarlayalım bakalım. 423.275, evet binler basamağı dediğimiz buradaki 3 rakamının durduğu basamak. Eğer en yakın binlik için yukarı yuvarlayacaksak, 424.000'e yuvarlarız. Eğer aşağı yuvarlayacaksak, 423.000'e yuvarlarız. Evet ve 275'ten kurtuluruz. 423.000 yukarı 424.000'e ya da aşağı 423.000'e yuvarlarız. Bunun için 3'ün sağındaki basamağı yani 2'ye, 2'nin bulunduğu basamağa bakıyoruz. Eğer bu basamak, 2'nin bulunduğu basamak 5 ya da 5'ten büyük ise yukarı yuvarlıyoruz. Evet, 5 ya da 5'ten büyük ise yukarı yuvarlıyorsunuz. Eğer 5'ten küçük ise aşağı yuvarlıyorsunuz. 2, 5'ten küçük olduğu için Aşağı yuvarlıyoruz. Evet, o zaman 423 bin olacak yuvarlak hesap. En yakın binliğe yuvarlamayı gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz için bir sayı doğrusu çizelim. Evet, Cevap bulduk ama gözünüzde daha iyi canlanması için yapıyorum. Eğer biner biner artış olsaydı doğru üzerinde. 422 bin, 423 bin, 424 bin ve 425 bin ve böyle devam ederdi, değil mi? 423 bin 275. buralarda bir yerde olurdu. En yakın binliğe yuvarladığımızda bu ikisi arasından seçmeliyiz. Gördüğümüz gibi elimizdeki rakam 423 bine 424 bine olduğundan daha yakın. O zaman buna yuvarlıyoruz. Ama siz yine de biraz önce gösterdiğim kuralı uygulayarak yuvarlama yapın.